Merve, bir yapbozu yapmaya, öğleden sonra 12.56'da başlamış, 13.33'te ise yapbozu tamamlamış. Merve, yapbozu ne kadar sürede çözmüştür? Yapbozu yapmaya, 12.56'da başlamış ve 13.33'te de yapbozu bitirmiş. Bu saatler, aynı gün içerisinde öğleden sonra saatleri ifade ediyor. Yani, yapboz yapımı sabahtan akşama kadar devam etmemiş. Merve Yapboz'u yapmaya 12.56'da başlamış. Şimdi biz, başladığı zamanla bitirdiği saat olan 13.33 arasında ne kadar süre geçtiğini bulacağız. 12.56'dan 13.00'a kadar 4 dakikalık bir süre geçer. 13.00'dan 13.33'e kadarsa 33 dakika geçer. 13.00'dan önce 4 dakika, 13 çift 0'dan sonra 33 dakika uğraşmış. Yani yapboz için toplam 4 dakika artı 33 dakika eşittir 37 dakika zaman harcamış.